Beni sen bilirsin sen çaresizdir. Gitmek de sen kalmak da her günah etsen ne fayda? Dudaklar ardında söylenmemiş onca şey var Arıyorum Neredesin Neredesin, neredesin sen? Düşüncemde, hücrelerimde gelmiyorsun